merhabalar. Dermatolog Doktor Hüray Gülüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Size bugün glutatyonla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Son dönemde çok e, moda oldu. Glutatyon artı yüksek doz vitamin C tedavisi. Damardan bu tedavi acaba ne işe yarıyor? Pandemi dönemindeyiz. Virüslere e, ve birçok hastalığa karşı Bağışıklık sistemimizin, immün sistemimizin ayakta olması ve güçlü olması lazım. İşte bu dönemde glutatyon tedarere ön plana geçiyor. Glutatyon normalde de karaciğerde vücudumuzun içinde antioksidan sistem sistemde çalışan çok önemli bir ajanımızdır. Bu zaten vücudumuzda üretilen bir maddedir ve karaciğer tarafından hızla üretilip hücrelerdeki serbest radikallerin yani yaşlanmamızı sağlayan kötü ajanların elimine edilmesinde yani vücuttan uzaklaştırılmasında kullanılır. Beraberinde vitaminleri de faktör olarak kullanmaktadır vücut. O yüzden vitaminlerle birlikte glutatyonun alınması, immün sistemimizi güçlendirmeye bağışıklığımızı iyice ne kuvvetlenmesine sebep olur hücrelerle savaşmamızı sağlar. Bunun dışında dermatolojik açıdan da cildimize çok güzel etkileri vardır. Örneğin cilt tonumuz beyazlamaya başlar düzenli glutatyon tedavisiyle ya da glutatyon içeren maddelerin uygulanmasıyla cilt tonumuz giderek beyazlaşır, cilt tonunda açılmalar oluşur. Lekelerde homojenizasyon yani eşitlenme oluşmaya başlar. Direkt olarak leke tedavisi değildir ama cilt tonunuzu eşitleyerek ve lekeleri homojenize ederek oldukça parlak, diri, güzel ve taze bir cilde sahip olmanızı da sağlar. Kolojinin, elastinin, cilt altı, matriksin ve cildin sıkılığında cildin güzelliğinde genç, diri ve parlak görünmesinde vitaminlerin ve glutatyonun rolü oldukça büyüktür. Hem bunları yaparken hem de vücuttan zararlı toksinlerin yani zehirlerin artı ilaçların atılımında gene büyük rol oynayacaktır. Eğer çok fazla ilaç kullanmak zorundaysanız, kronik hastalıklarınız varsa, şeker hastalığı gibi, e, tansiyon gibi artritler gibi, eklem rahatsızlıkları gibi, romatizma gibi, otoümün hastalıklar gibi devamlı ilaç kullanmaya gerek duyuyorsanız ya da kanser, lenfoma gibi sebeplerle ya da diğer sebeplerle kemoterapötik ajanlar kullanıyorsanız bunların da vücuttan yani toksinlerin ve zehirli ajanların vücuttan atılmasına glitasyon oldukça yararlıdır. Kanser tedavisinde de vücudu kuvvetlendirerek ek olarak fayda sağlar. O zaman bu dönemde özellikle bizim bağışıklığımızın güçlü olmasına ihtiyaç duyduğumuz pandemi döneminde glutatyon ve yüksek doz vitamin tedavisini damardan alabiliriz. Peki nasıl bir protokol uyguluyoruz? Haftada bir, 5 seanslık bir tedavimiz var. İlk hafta haftada 2 uyguluyoruz. Hastanın durumuna göre ikinci haftada haftada 2 alabilir ya da haftada 1'e çıkabiliriz. Bu şekilde 5 seansınızı bitirdikten sonra gayet rahat, güzel, sıkı bir immün sisteminiz oluyor. Seanslar ise yaklaşık 20-30 ila 30 dakika sürüyor. Bunun ilk 15-20 dakikasında yavaş yavaş serumun içine karıştırılmış glutatyon verirken son 5 dakikası içinde vitamin C'yi hızlıca puşe ediyoruz. Canınız yanmıyor ve damardan güzel tedavi almış oluyorsunuz. Karaciye'nin üreteceği miktardan çok daha fazla ve bol tarzında. Hepinize güçlü bir bağışıklık sistemi ve pırıl pırıl parlayan su gibi duru bir cilt diliyorum. Hoşçakalın efendim.